Şu ana kadar parabolik bir yay ve bir genişlik parametresi kullanarak bir otun nasıl yapılacağı hakkında konuştuk. Pixar'da bu tarz geometrik yaratımlara modelleme diyoruz. Bir rengin nasıl yaratıldığını gördük ve buna da gölgelenme dendiğini öğrendik. Ve sırada çok heyecan verici bir şey olan animasyon var. Şimdi otun nasıl hareket ettiğini göreceğiz. Bu karede hafif bir esinti sebebiyle otlar belli belirsiz bir şekilde hareket ediyor. Bu tarz hemen göze çarpmayan hareketlere canlı tutmak diyoruz. Eğer bu belli belirsiz hareket olmasaydı otlar sabit yani cansız görünürdü. Bu arada izleyiciyi yönetmenin dikkat çekmek istediği alandan uzaklaştıracak, dikkat çekecek kadar büyük bir hareket yaratmak istemeyeceğimizi de eklemem gerekiyor. Evet, hadi her bir otu nasıl canlandırdığımıza bakalım. Bunun için her karede kontrol noktalarının nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Noktaların yerlerini değiştirdikçe oluşan hareketi kaydediyorum. Bu basit ve küçük bir animasyon. Yeteri kadar kare elde ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi bu animasyonu istediğim kadar arka arkaya oynatabilirim. Bu örnekte ot ileri geri sallanıyor ve animasyon sonunda nasıl hareket edeceğini görüyoruz. Bu hareketi birden fazla ota kopyalayalım ve ne olacak görelim. Evet, birlikte nasıl hareket ediyorlar görüyorsunuz, değil mi? Burada bütün otlar aynı şekilde hareket ediyor ve bu da pek gerçekçi değil. Bunu daha inanılır hale getirmek için zamanlamayla oynayabilirim. Her bir otun değişik zamanlarda salınmaya başlamasını sağlayabilirim. İşte bu kaydırma butonu bu işe yarıyor ve otların hareketlerine değişebilen ölçülerde farklılık getiriyor. Buradaki farklılık az, buradaki ise çok. Şimdi daha gerçekçi oldu, öyle değil mi? Bu farklılık ya da çeşitlilik katmanın bir yolu. İsterseniz rastgele bir hareket de ekleyebilirsiniz. Aslına bakarsanız biz rastgele kavramını çok fazla ve çok değişik şekillerde kullandığımız için bu konuyu farklı bir videoda işleyeceğiz. Şimdilik siz en iyisi interaktif alıştırmaları kullanarak iki farklı kareye animasyon eklemeye çalışın. Birinde sakin bir gün hayal edin ve belli belirsiz bir hareketle otları sadece canlı tutmaya çalışın. Diğerinde ise fırtınalı bir günde otların nasıl hareket edeceğini canlandırın.